yanımıza düştü tüm aykırı sen gelip alırsın artık çıkmaz yaşam Ronaldo o bir şurada bir yerde ne ile başlayan bir şey var ama en kodum yok en evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kart yapıyoruz. Bu uçak ne diye sorarsanız arkadaşlar Rusya'dan özel getirdim. Ee, bu kargo uçağı. Niçin kargo uçağı? Aykut'a hediyesini bunun alacak. Arkadaşlar Amazon Bayramındayız. Amazon Bayramı bitince oruç tuttuğumuz için Aykut'la bize babam kutu alacak. Bu yüzden işte onunla yalayacağım Evet, hatta hep birlikte yalayalım. Yanımıza düştü. Aykut sen gelip alırsın artık. Demek ki hocamıyormuş. Aykut'a paramı geri istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar. Birkaç gün önce bunun aynısını çekmiştim arkadaşlar. Şimdi böyle hatırlarsınız. Çok uzakmadan başlayalım. Hatırlamazsanız da zaten videonun sonuna doğru öğrenirsin. Güzel başladı. Aynısı çıkmaması lazım. Arkadaşlar yine cezalı kart açılmalarını istiyorsanız yine like atabilirsiniz. Joao Felix, Emrecan, Felix. Güzel. Direkt stabil bir şeyle başlamamız iyi oldu. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan seçtim. Arkadaşlar Ramazan Bayramına çok az kaldı. Şu belki birkaç gün falan kalmıştır. O günlerde yani Ramazan bir kadar oruç tutmamız bir tane kadar siz de tutabilirsiniz. O zaten son 3 gün falandır. Lukaku Sancho boş var. Allah'ım. Arkadaşlar ben şu çok büyük kişiler istiyor diye duydum. Allah doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Güzel takımlar istiyor diye duydum. Evet arkadaşlar şunu mu açsam şunu at. Arkadaşlar yine çekiliş yapacağım. Ama gönderemeyeceğim. Niye? Göndermem için karantina bitmesi lazım. Karantina bittikten sonra göndereceğim. Zaten karantina bittikten sonra başlatacağım çekilişi. Ali son çıktı. Güzel. Kaleji çıkması iyi oldu. Şu uçağı da sen bana lazım durur da. Daha kargomu göndermedin. Göndereceğim. Evet. Şimdi bir tane daha açıyorum. Evet arkadaşlar. İşte şimdi çekiliş yapacağım. Ama mesela krampon gönderirken yanında top da göndereceğim. Çünkü Ramazan diye olarak Onun da onun da çekilişine tabi Yebala Kovarejma Moses Arkadaşlar Güzel güzel Güzel gidiyoruz yani Evet arkadaşlar Hani ben videomun altına çekilişi Önceki videomun altına yani çekilişi yaptığım videomun altına Tane yani şifre koymuştum ya. Bu sefer öyle değil. Bu sefer öyle değil. Daha farklı bir şekilde olacak. Yine şifre vereceğim ama bu mesela bu videoya kutu yazacağım. Öbürüne 2020 yazacağım yani. Öyle veya buna yine kutu 2020 yazacağım. Ama öbürüne başka bir şey yazacağım. Brawl Stars'ım. Mesela Brawl Stars yazacağım. Leon diye yazacağım. Öyle olacak evet aynısı çıkmaz, çıkmaz hiç. ronaldo arkadaşlar bu arada ee, şimdi biz ben onu tuttuğum için demiştim ya babam kutu alacak diye. İşte o kutuyu Aykut'la bölüşeceğiz. Aykut'a da kutu alacak. Bana da kutu alacak. Onu bölüşeceğiz Aykut'la. Aykut'la mesela Aykut Browse Tars o Browse Tars'ın işte içinde ne kadar varsa yarısı benim olacak. Ben şu aldım. Onun içinde ne kadar varsa yarısı onun olacak. Öyle diye düşündük. Arkadaşlar son kartımız ondan sonra yani geçebiliriz. Şurda bir yerde ne ile başlayan bir şey var ama Encodum yoksa Enekselmiş Yani çıkmadın çıkmadın çıkmadın çıkmadın çıkmadın çıkmadın En sonunda yine aynısını tutturduğumuzu yok Evet arkadaşlar şunları hemen şöyle ben hızlıca kenara doğru geteyim Sonra gelelim Şöyle dizeceğim gelsin şunlar, şunlar gelsin. Arkadaşlar ya tuttu tuttu yine aynı verdi ya. Evet, kaleciden başlayalım arkadaşlar. Süre hızlıca. Arkadaşlar bir de şunu deyip bilirim ki kaleci çok fazla kaleci var mesela. Bu son da koyabilirler yerde koyabilirler ama iki seçenek koymuşlar. Anisov ve Janoblak. Yani biraz daha fazla koyabilirler. Çok az koymaları hiç iyi olmamış. Yani ben daha çok mesela bununki kadar beklerdim ben. Biraz fazla beklerdim 4-5 seçenek. Şimdi valla anan yedik. Arkadaşlar, kanalımı takipte kalın. Özel, yani daha farklı videolar, kart açılımı değil, daha çok farklı videolar için hazırlıklar yapıyorum. Hatta birkaç güne, hatta yarın aslan gelebilir o videoda. Yani takipte kalın. Güzel bir video gelebilir. Şimdi, on numarayla başlayacağım. Ama... Başka bir şey yapacağım da on numara çıkmamış bravo Hani ha bir tane var şurada Gözümden kaçamışsın eriksen Arkadaşlar iki tane forvet arkası çıkmış Gördüğüme göre iki tane mi Yoksa bir tane mi Bir tane çıkmış Evet erikseni şuraya koyacağım Abi niye böyle oldu ya? kaleci çıkması harika, süper. De, bu çıkacağına aynısına gidip bana bir tane on numara verseydin ya. Ben de şöyle yaparım o zaman. Heh, arkadaşlar elimdeymiş ben de. Fruyt arkasını arıyorum. Evet arkadaşlar. Ben bunu Orta sahada oynatmak istiyorum Olur yani İlla mevkisinde oynayacak da şey yok Bunu da onun yanında oynatmak istiyorum ki balayı da Mecbur yani Mecburen Evet bir dakika arkadaşlar şimdi Orta sahada kanatlara gideceğiz tabii ki Kimler olduğunu biliyorsunuz. Anadolu ile arkadaşlar kanatlarıma geçecekler. Arkadaşlar sizin Lali Gali Ligi'nden en sevdiğiniz futbolcu hangisi? Lali Gali Ligi'nden yani İspanyol. İspanyol Ligi'nden hangisini en çok seviyorsunuz? Bana yazın. Bana sorarsanız yani aldı oydur onu aldı şimdi seriha'ya gittiği için ona kaldık şimdi arkadaşlar lukaku iyi iyi bir forvet şuraya hızlıca şöyle bir baksam bakayım da yok agüero kaç kişi oldu ki sen ortada dursa orada durma yani 2-4-6-7 4 kişi kaldı 4, evet Aguero'yu Oyuna koyduk Yukarı koyduk yu Şöyle koysam Eee şimdi Kaç etti 7-9 Tamam tamam Bir tane daha şöyle koyacağım Ama işte bir tane kaldı Hatta sizinle birlikte düzgünce sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ama işte kimi koyacağız? Arkadaşlar yani Dediğim gibi billah mevkisinde oynamak zorunda olmadığı için Ben kanatlardan şöyle kovarecmayı alıp Portekiz acaba bu Nizerya mı? Evet arkadaşlar şurayı bir o zaman. Sen sakın atın Şuraya gel bir. Yani yine de arkadaşlar Kovarejma ile sandığım kadarıyla oynadı ya da Barcelona'da oynadı. O da beklentiyi alamayınca yollandık. Evet arkadaşlar yedeklere gelelim. E, evet, şöyle sağ kanada koyabileceğimiz bir pro var mı? Baksam da yok gibi gözüküyor. Varmış, varmış, varmış. Arkadaşlar Gnabry'mi koysam Sancho'yu mu? Gnabry. Gnabry arkadaşlar. Sancho 19 yaşında acayip genç. Şey Gnabry yine de 24 yaşında ondan biraz daha büyük olsa da tecrü tecrübesi daha çoktur. Şunlar niye burada duruyor? Evet. Kim? aldık. Şimdi sağ kanat tamam. 10 numarayı almamız lazım. Sanchoyu da 10 numarayı alsak bir şey olmaz yani. Orta sağa sol kanattan enkodu. Bak. Bunu da sol kanatta oynatabiliriz. Daha prosu yoksa diyeceğim var. Arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapsam sence daha mı kötü olur, daha mı iyi olur? En kodu alıp Kvarajma yerine orta sahaya koysam sanki biraz daha mantıklı oldu gibi geliyor bana. Şöyle bir dört. Son bir tane. Bir tane. Şimdi sağ kanat tamam. Sol kanat tamam. Sağ... Bir tane kafama göre seçeyim tabii ki Fenerbahçe. <gülüyor> Arkadaşlar yorumlara hangi takım olduğunuzu yazabilirsiniz. Benim yedeklerden hangisini yedeklerimden burada falan hangisini sevdiğinizi yazabilirsiniz. Ama bir tane söyleyin. Çoğunluk büyük ihtimalle Ronaldo ya da Messi diyeceğinden %100 eminim. Ve arkadaşlar siz en çok hangi mevkide oynayabiliyorsunuz onu da yazın. Arkadaşlar şimdi suda herhalde antrenörünüz olur. Evet arkadaşlar Figo. Evet arkadaşlar Figo 127 kez milli maça çıkmış. 32 kez de Hmm, golü var. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma takipte kalın. Karantina günleri bitince iki tane çekiliş birden yapacağım yani. İki çekiliş birden mesela krampon dedim ya kramponuna topu aynı anda size yollayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Dediğim gibi yorum falan kart atışımı değil futbol değil daha değişik bir şeye gelebilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı. Görüşmek üzere hoşça kalın.